Merhabalar herkese. E, dijital Şiddetle Mücadele webinarımızın dördüncüsüne hoş geldiniz. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği olarak biz Aralık ayından beri e, bu yana bu projeyi sürdürüyoruz. E, ve Dijital Şiddetle Mücadele projesini e, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye destekliyor. Bugünkü konuğumuz Nilay Erdem olacak. Kendisi Facebook'un içerik politikaları paydaş yönetimi ekibinin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika müdürü olarak görev yapıyor. Aslında duyuruda belirttiğimiz gibi bugünkü webinarımıza Facebook adına Ece Başay katılacaktı ama kendisi rahatsız olduğu için onun yerine Nilay Erdem bizlerle olacak. Hoş geldin Nilay. Hoş Ayrıca bilgi. Ayrıca Bilgi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Erkan Saka ile birlikte kolaylaştırıcı kolaylaştırıcılığı üstleneceğiz bu webinar'da. Merhaba Erkan. Merhaba Gülüm. Gülüm hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Ben bugünkü konumuzu tanıtmadan önce çok kısaca bu içinde bulunduğumuz projeden biraz bahsetmek istiyorum. Dijital şiddetle mücadele projesinin üç temel hedefi bulunuyor. Bunlardan ilki dijital şiddet alanında toplumsal farkındalığın arttırılması çünkü hem Türkiye'de hem de başka ülkelerde aslında bu kavrama çok fazla maruz kalsak da kimi zaman adlandıramıyoruz neye uğradığımızı bilemeyebiliyoruz dolayısıyla dijital şiddet kavramıyla ilgili bir farkındalık yaratmak amacımız. İkincisi, Türkiye'de gerekli yasal e, düzenlemelerin sağlanması için bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz. Üçüncü olarak da dijital şiddeti önleyici pratiklerin hayata geçirilmesi için mücadele veriyoruz. E, bu dijital şiddetle mücadele projesi çerçevesinde e, farklı alanlardan uzmanlar ve akademisyenler birlikte çalışıyor. E, hukuk, psikoloji, iletişim, bilişim, e, dijital güvenlik gibi farklı alanlardan uzmanlar bu projeye Katkı sunuyorlar e, proje kapsamında e, belki takip ediyorsunuzdur yayın hayatına başlayan bir dijitalşiddet.org e, web sitemiz var burada dijital şiddetle ilgili çeşitli haberleri makaleleri uzman görüşlerini işte raporları istatistikleri yayınlıyoruz. E, ayrıca, e, Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği proje boyunca dijital şiddetle ilgili bir dizi etkinlik düzenledi. Hem dijital şiddetle mücadele webinarları hem de e, dijital şiddetle e, mücadele için bir wiki maraton düzenledik Türkiye wiki, e, Wikipedia ekibiyle beraber. E, bu wiki maratonda kullanıcılar dijital şiddet ve alt e, türleri üzerine sözlük çalışması yaptılar hep beraber. E, aynı zamanda dernek e, Tibit dijital şiddetle mücadelede kullanılabilecek çeşitli yazılımlar üzerine de yani teknolojik çözümler üzerine de çalışıyor. E, ve son olarak projeyle ilgili söylemek istediğim en heyecan verici kısmı e, benim açımdan da KONDA ile Türkiye'de dijital şiddet üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırmanın sonuçlarını da çok yakında e, kamuoyuyla paylaşacağız. Ee, sizler de, katılımcılarımız da eğer bu projede yer almak istiyorsanız, e, örneğin Dijital Şiddet Org web sitesine yazılarınızla katkıda bulunmak istiyorsanız, e-mail atabilirsiniz. Instagram ve Twitter'dan çalışmaları takip edip paylaşabilirsiniz. Yani sesimizi mümkün olduğunca sosyal medyada e, yayabilirsiniz. E, ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, bugünkü sunum bölümü kayıt altına alınacak çünkü... Bu sunumu genelde biz YouTube hesabımızda paylaşıyoruz. Ancak soru cevap kısmında kayıt yapılmayacak. Ee, sorularınızı konuğumuzun sun sunumu bittikten sonra chat kısmına e yazmanızı rica ediyoruz. Eğer adınızın görünmesini istemiyorsanız sorularınızı bana özelden de gönderebilirsiniz. Ben konuşmacımıza hani adınızı vermeden sorunuzu iletebilirim. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum ve şimdi sözü Erkan Sakay'a bırakıyorum. Merhabalar. Ben de e, çok e, vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü bugün asıl e, onur konuğumuz e, Nilay Hanım burada. E, e, bizim için tabii platformlar, e, internet çalışanlar için de, kullanıcılar için de e, bir zamanla önem kazandı. Yani zaten hep önemliydi ama özellikle e, bu çalıştığımız alanla ilgili de, dijital şiddetle ilgili de yani uzun süre belki daha böyle e, nötr, tarafsız, bir yapı olarak kabul ediliyordu e, sosyal platformlar ama zamanla anlaşıldı ki e, o kadar hani tarafsız olamıyorlar isteseler bile yani bizzat müdahale etmeleri gerekiyor. E, bu bir, bir tür e, bazen sorumluluk e, hissetmenin ötesinde e, yani yani evet olay orada dönüyor. İşte algoritmik müdahalelerden tutun başka şeylere kadar e, bir Hani masum olmayan taraf var. Hani iş, işleyiş açısından. Yani e, herkesin bir, bir şekilde ha, aksiyon alması gerekiyor. Bu noktada e, sosyal platformlarda, medya platformları da, Facebook'ta, Google'da, diğerleri de e, kendilerince bazı önemli e, adımlar e, attılar ve atıyorlar. E, ve işbirlikleri de yapıyorlar aslında. Bunu tamamen kendi başlarında yapıyorlar. Zaten Nilay e, Hanım da anlatacaktır. Ama yani şöyle biz tabii suçlama bakımından kolay yani eleştiriyoruz. Bizim oturduğumuz yerden daha rahat oluyor. Ama çok ağır bir iş yükü var aslında. Yani dünyanın yükü omuzlarında ve bayağı bir iş yapmaları gerekiyor. Çünkü öyle bir alan ki hani başka medya türlerinde az çok oturmuş belki yapılar, kavramlar, pratikler var. Ama özellikle bu alanda her şey yeni ve hani Facebook yönetimi de, Diğer platformlarda hepsi bu kararları yaratmaları gerekiyor, bulmaları gerekiyor. Yani böyle hazır bir şey yok pek. O yüzden aslında hani ben doğrudan sorumlu olmadığı için benim için heyecanlı bir araştırma alanı ama aynı şeyi Nila Hanım için herhalde söyleyemeyeceğiz. Onlar tabii daha çok stres yaşıyorlar. Ben kısaca Nila Hanım'ı da tanıtayım sonra sözü ona vereyim. E, Nilay Erdem, Facebook içerik politikaları paydaş yönetimi ekibinin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika müdürü olarak görev yapmaktadır. Daha önce aynı şirkette Türkiye kamu politikaları ekibini yönetmiştir. Facebook'a katılmadan önce Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku alanında çalışmıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve East Anglia Üniversitesi Bilgi ve T İletişim Teknolojileri Hukuku yüksek lisansları lisans bölümlerini bitirmiştir. İlayanım, bir kere daha hoş geldiniz, bizi zaman ayırdınız, çok mutlu olduk. Söz sizde. Çok naziksiniz, ben çok teşekkür ederim esas beni davet ettiğiniz için. Ee, önce şöyle başlayayım, Ece e, Gülüm'ün de bahsettiği gibi maalesef son dakikadaki bir sıkıntı sebebiyle katılamadı, özürlerini iletti. Ben onun yerine geldim, bazı konularda e, Türkiye özelinde bazı şeyleri yanıtlayabilirim, onun o açıdan baştan özür dileyerek başlayayım. E, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi Erkan az önce bahsetti var içerik politikaları ekibinde çalışıyorum Facebook'un. İçerik politikaları ekibi ne yapıyor ile başlayayım. Çünkü aslında biraz konumuzla alakalı. Bizim içerik politikaları ekibimiz Facebook ve aslında Instagram'da tabii da paylaşılan içeriklerin içeriklerle ilgili kuralları yazan ekip aslında. Zannediyorum bir kısmınızın zaten haberi vardır. Bizim bir topluluk standart startlarımız var. Biraz ondan da bahsedeceğim birazdan. E, to, hem topluluk standartları hem onun dışındaki diğer e, içerik kurallarımızı yazan ekip. E, şöyle başlayayım. Şimdi birazcık bu e, dijital şiddet kavramı içinde girebilecek konularla ilgili biz neler yapıyoruz? Çok kısaca onlardan bahsedeceğim size. E, Facebook biliyorsunuz 2004 yılında aslında e, tüm fikirleri Açık bir platform olma, insanları birbirleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olma amacıyla kurulmuş bir e, platform. E, hala da bu amaç bizim için çok önemli. Yani insanlara bir şekilde e, kendi seslerini paylaşabilecekleri bir platform vermek. Ama tabii bir yandan da biliyoruz ki hem gerçek dünyada, yani hem hani sokakta hem çevrim içi dünyada e, sizin dijital şirket olarak adlandırdığınız, ve başkalarına zarar verebilecek bir sürü e, aktivitede de bulunuyor, çeşitli içerikler de paylaşılıyor. E, dolayısıyla bizim çok önemsediğimiz bir konu da insanların aslında güvende olmasını sağlar. Dolayısıyla orada biz topluluk standartlarını yazarken mesela en dikkat etmeye çalıştığımız bu denge. Yani biz bir yandan insanlara seslerini duyabilecekleri bir platform verirken bir yandan da onların güvende olmasını nasıl sağlarız? Erkan'ın dediği gibi gerçekten biraz zor bir konu özellikle bizim ölçekte oldukça zor bir konu çünkü milyarlarca kullanıcının işte dünyanın farklı farklı yerlerinden dünyanın her yerinden farklı dillerde farklı dillerin farklı diyalekleri de bambaşka dünya görüşleriyle bambaşka perspektiflerle paylaştıkları içeriklerle ilgili global işte bütün bu içeriklere uygulanan tek bir kurallar bütünü yazmaya çalışıyoruz. Birazcık onların da sıkıntılarından bahsedeceğim. Şimdi bu dijital şiddet konusunu ben düşününce şu tarz şeyler onun içine girebilir diye düşündüm. Bir tanesi nefret söylemi, bir diğeri taciz gibi konular, zorbalıkla ilgili konular. Birazcık biz bunlarla ilgili neler yapıyoruz onlardan bahsedeceğim size sorulara geçmeden önce onlarla ilgili neler yaptığımızı e, düşününce aslında birkaç grupta değerlendirebiliriz konuyu. Birincisi daha e, moderasyon kısmı. Yani biz bu içeriklerle ilgili işte ne ne gibi kurallar yazıyoruz? Bu kuralları nasıl uyguluyoruz? Uygularken teknolojiyi e, işte herkesin bildiği yapay zekayı nasıl kullanıyoruz? Birinci kısmı bu. İkinci kısma kullanıcıların bilinçlendirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar, üçüncüsü de yine arkanda demin bahsetti çeşitli ortaklıklar yoluyla aslında bizim içerideki kapasitenin ötesine geçen konularda biz ne gibi ortaklıklar kuruyoruz, uzmanlarla nasıl çalışıyoruz, biraz da o kısım. Ben size kısaca genel olarak bu üç temel başlık altında biraz konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce benim daha bildiğim taraftan başlayayım kurallar kısmına. Az önce dediğim gibi bizim topluluk standartlarımız var. Topluluk standartları e, kür, global olarak uygulanan bir e, kurallar bütünü. E, bir topluluk standartları sitesi var. Belki bilmiyorum bu e, şeyden sonra burada paylaşırız ya da insanların belki erişimi vardır halihazırda hazırda da. Topluluk standartları sayfasında zaten bayağı ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz işte mesela. Nefret söylem alanında, taciz alanında, zorbalık alanında ne gibi kurallarımız var diye. E, bu kuralların insanlar tarafından bilinmesi çok önemli. Bir yandan da bu kurallar aslında böyle e, duran kurallar değil. Dünyada işte e, trendler e, değiştikçe insanlar bambaşka şekillerde başka şeyleri ifade etmeye başladıkça, biz bir şeyleri öğrendikçe, başkalarından öğrendikçe e, bu kuralları e, yeniliyoruz. Bununla ilgili düzenli çalışmalar yapıyoruz ve yenilediğimiz zaman da o kuralların değişmiş hallerini e, yine aynı topluluk standartlarının olduğu sayfada ayrı bir TEP üzerinde yayınlıyoruz. Dolayısıyla ayrıntılı olarak incelemek isterseniz oraya da bakabilirsiniz. E, ben önce nefret söyleme tarafından başlayayım. O baya aslında e, ayrıntılı olarak düzenlediğimiz ama bir yandan da gerçekten zor olan bir konu. E, nefret söyleme konusuna baktığımız zaman işte birçoğumuz biliyoruz. Zaten dünyada kabul edilmiş bir tek bir nefret söyleme tanımı yok. İşte ne bileyim mesela Almanya'da konu kışkırtıcı söylemlere kadar çok ayrıntılı bir şekilde düzenlenirken işte Amerika'ya baktığımızda her ne kadar biraz yavaş yavaş değişiyor olsa da çok daha geniş bir alan verildiğini insanlara görüyoruz. Biz burada hiçbir hani tek bir ülkeyi takip etmeden tek bir düzenlemeyi takip etmeden kendimiz bir kural oluşturmaya çalıştık ve sürekli yenilenen bir üzerinde sürekli düşündüğümüz bir alan. Şu şekilde tanımlıyoruz nefret söylemini. İnsanlara e, korunan e, özelliklerinden dolayı saldırıda bulunulması. İnsanlara ya da insan topluluklarına. Şimdi burada iki, üç tane temel e, konu var bu tanımın içine giren. Bir tanesi bu e, belli insanlara ya da gruplara olacak. Yani mesela şeyleri kapsamıyor nefret söylemiyle ilgili e, kurallarımız. Ne bileyim örneğin bir bir ülkeye, bir devlete, bir dine, bir e, konsepte yönelik saldırıları kapsamıyor. Onları biraz daha e, insanların kendilerini ifade etmeleri e, çerçevesinde gördüğümüz için onu o kapsamı almıyoruz. E, diğeri bunun e, korunan e, özellikleri sebebiyle yapılıyor olması bu saldırının. Bu korunan özellikler de aslında oldukça geniş olarak düzenleniyor. Bunlar ırk, etnik köken, milli e, köken, dini inanç cinsiyet, cinsel yönelim, çeşitli ciddi hastalıkları olması insanların engellilik durumu gibi konuları kapsıyor. Üçüncü şey de buradaki üçüncü faktör de bir saldırı oluyor olması gerekiyor. Yani sadece bu insanlar hakkında tabii konuşmak değil, esas olarak bu kişilere saldırıyor olmak gerekiyor bu sebeplerden dolayı. Bu kısmı da Üç temel, alan, üç temel e, konu başlığı altında inceliyoruz. Bir tanesi tabii ki şiddet ve itibarsızlaştırıcı söylemler, aşağılama ifadeleri e, gibi. E, burada aslında oldukça geniş bir tanım var. Yani bir bir gruba sadece o korunan özellikleri sebebiyle siz şiddete davet ediyor olmanız mesela bu kapsamda e, değerlendiriliyor. E, ya da o... E, ...bunları insan dışı olduklarını ifade etme ile ilgili, yani insani özelliklerinden daha aşağılık özellikleri olduğunu ifade etmek gibi şeyler bu saldırı tanımı içine giriyor. Bir diğeri bu kişileri daha aşağı görme, eksik görme. Bu eksik görme fiziksel anlamda bir eksik görme olabilir... Zihinsel anlamda bir eksik görme olabilir, ahlaki anlamda bir eksik görme olabilir. Bunların hepsi de yine bizim nefret söylemindeki saldırı tanımına giriyor. Mesela atıyorum, bütün kadınlar cahildir demek ya da bütün kadınlar aptaldır demek ya da bütün kadınlar çirkindir demek. Aynı şekilde erkekler için de geçerli bu. O, o anlamda bir ayrıma gitmiyor Facebook'un kuralları. Bunun yanında üçün, yine bu kategoride değerlendirilen bir de nefret ediyorum, iğreniyorum. Gibi tabirler var. Ne bileyim mesela kadınlardan nefret ediyorum, Türklerden nefret ediyorum, İngilizlerden nefret ediyorum. İşte ne bileyim kanser hastalarından nefret ediyorum. Ya bu arada ben bu örnekleri veriyorum. Tabii bunlar hani hoş örnekler değil ama hani aklınızda biraz daha e, yer edebilir diye düşünerek verdiğim örnekler. E, bu da bir diğer yine e, saldırı kapsamına giren e, kategorimiz. Üçüncüsü de ayrımcılık kısmı. Burada da e, kişilerin açıkça dışlanması, siyasi katılımlarının e, reddedilmesi bu hakların, ekonomik hakların reddedilmesi, sosyal hakların reddedilmesi gibi e, şeyler yine saldırı kapsamında değerlendirilerek nefret söylemi tanımı içine giriyor. Aslında bilmiyorum nasıl düşünürsünüz, hani belki soru cevap kısmında da konuşuruz ama benim kişisel görüşüm oldukça geniş bir e, çerçevede yaklaşıyor e, Facebook'un nefret söylemi tanımı. Hatta bazen kimi şeylere mesela insanların karşı çıktığı oluyor. Ne bileyim mesela nefret ediyorum demek gerçekten bir nefret söylemiyle ilgili sorular geldiği de oluyor ama bunların hepsi bizim platformda nefret söylemi tanımı içine giren şeyler. Tabi bunlar her zaman benim bu verdiğim örnekler seviyesine açık hani bu kadar böyle kolay test edilebilir şeyler değil biliyorsunuz. Bir sürü farklı nüans var. İnsanlar çeşitli Şeyler kullanıyorlar, ne denir, ee, kod, bazı kelimeler kullanıyorlar, farklı farklı e, tabirler kullanıyorlar, açıkça bu kadar açık bir şekilde kullanmıyorlar. Biz de onu e, tespit etmek için e, ne, neyi nasıl yorumlamamız gerektiği, hangi kontekste değerlendirmemiz gerektiğiyle ilgili e, çok yoğun çalışmalar yapıyoruz, uzmanlarla çalışıyoruz. Bu gerçekten e, oldukça zor bir alan. Bir de tabii konunun şey boyutu var nefret söylemi tarafında. İnsanlar bazen bu nefret söylemini e, eleştirmek için de paylaşabilirler. Yani örneğin biri diğerine bir nefret söyleminiyle ilgili bir e, şey yaptığında, bir e, paylaşımda bulunduğunda ben bunu paylaşıp bu ne kadar kötü bir şey de diyebilirim. Onu tabii aslında o kurallarımıza aykırı değil, onu ayrı tutuyoruz. Ama orada da bazen e, onların tespiti tarafında e, kimi zaman tabii ki sıkıntılar yaşanabiliyor. Bir de e, çeşitli politik tartışmaların, içinde yer alması durumu var bu tarz söylemlerin. Ben bu yayından önce mesela projenin internet sitesine baktım. Orada göçmenlere yönelik şiddetle ilgili yeni bir yazı yayınlanmıştı. Aslında bu konu bizim de üzerinde düşündüğümüz bir konu, göçmenler konusu. Biliyorsunuz, göçmen politika, yani devletlerin göçmen politikaları mesela eleştirilebilir. Ama bunlar eleştirilirken bazen e, o sınırın nerede olduğu belli olmayan içerikler paylaşılabiliyor. O yüzden de mesela göçmenlerle ilgili daha detaylı kurallarımız var. Yani belli durumlarda göçmenlere yönelik belli söylemlere e, özellikle yoğunlaşıyoruz. Bir yandan da göçmen politikalarıyla ilgili kullanımların, e, bununla ilgili fikir ifadelerinin bir şekilde engellenmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu işin nefret söylemi. Tarafı. Aslında çok fazla ayrıntı var ama biraz sorunları da vakit bırakmak istediğim için çok daha ayrıntıya girmek istemiyorum. Aynı şekilde taciz ve zorbalıkla ilgili de kurallarımız var. Yine tacizin ve zorbalığın önlenmesiyle ilgili. Onlar biraz daha tabii şimdi nefret söyledim biraz daha gruplarla ilgili. Belli bir gruba dahil olmakla ilgili konular. Taciz ve zorbalık tarafı biraz daha bireysel de olabiliyor. Ee, o yüzden ona biraz daha e, o çerçevede bakıyoruz. E, bu işin kural tarafı. Şimdi bir de bu kuralları nasıl uyguluyoruz tarafı var. Bunları e, uygulama tarafında iki ayrı büyük ekibimiz çalışıyor bu konuda. Bir tanesi bu içerikleri inceleyen ekiplerimiz. Bir tanesi de aslında teknolojinin kullanması ve o teknolojiyi e, üreten, o teknolojiyi geliştiren mühendislerimiz ve işte ürün ekiplerimiz. Bunlar çok yoğun bir şekilde beraber çalışıyorlar. Eskiden bundan işte belli yıllar önce Facebook biraz daha bu konuda reaktif taraftaydı. Yani bu ne demek? Daha çok kullanıcı şikayetleri ne dayanıyorduk. Hala da kullanıcı şikayetleri çok çok önemli tabii ki de. Ama teknolojinin gelişmesiyle ve tek başına bu reaktif şekilde bu işin altından kalsa da anlaşıldıkça aslında. Ee, teknolojiyi daha yaygın bir şekilde kullanmaya başladık. Şimdi teknolojiyi daha yaygın kullanınca da e, aslında çok daha etkin sonuç aldığınızı görüyorsunuz. Özellikle e, belli içeriklerin kullanıcılar daha görmeden e, kaldırılabilmesi ile ilgili. Bununla ilgili de e, e, her üç ayda bir, bir rapor yayınlıyoruz. Yani biz topluluk standartları kapsamındaki içerikleri, ne sayıda engellemişiz, farklı içerik tipleri özelinde. O raporu da takip edebilirsiniz. Belki yine buradan da paylaşırız. Orada da işte insanlara mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde yaptığımız çalışmaları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi o içerikleri nasıl inceliyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Demin dediğim gibi aslında bizim Facebook'un çalışanları tarafından onların incelenmesiyle Teknolojinin beraber kullanıldığı bir durum söz konusu. Yani şöyle düşünün, şimdi bir içeriği aslında bir tespit ediyor olmanız gerekiyor. Onun aykırı olup olmayacağını. Bir de ondan sonra inceleyip onunla ilgili bir aksiyon alıyor olmanız gerekiyor. Ee, teknoloji iki tarafta da kullanılıyor ama daha çok tespit tarafında yani proaktif bir şekilde hiç kimse daha şikayet etmeden o içeriğin tespit edilmesiyle ilgili tarafta daha çok daha geçmişe nazaran çok daha yoğun bir şekilde kullanılıyor teknoloji. Orada da e, işte bu e, herkesin konuştuğu algoritmalar aslında e, bize yardımcı olan şeyler. Yani belli e, ihlal olma ihtimali olan içeriklerin tespitiyle ilgili. Sonrasında bu tespit edilen içerikler e, bunları inceleyen ekiplerimize gönderiliyor. Kimi durumlarda eğer o içeriğin e, Facebook'un topluluk standartlarına aykırı olma ihtimali çok çok yüksekse... O noktada hiç teknoloji doğrudan da o içeriğin yayından kaldırılmasını sağlayabiliyor. Ama çoğu durumda onlar bizim ekiplere gönderiliyor. Ekiplerde sanırım şu anda son sayı Facebook'ta güvenlikle ilgili alanda 35 bin üzerinde insan çalışıyor. Bunların 15 binden fazlası bu içerikleri inceleyen ekipler. Evet. Bu kişilere gönderiliyor ve onlar da farklı, hem farklı dillerde hem de farklı, e, ne denir, ihlal tipleriyle ilgili uzmanlık alanları var. Ne bileyim, kimisi mesela işte daha çok şiddetle ilgili içeriklerle ilgili çalışıyor, kimisi şi, e, nefret söylemeyle ilgili çalışıyor, işte ne bileyim, kimisi Türkçe e, içeriklerle ilgili çalışıyor, kimisi işte İngilizce, kimisi İspanyolca vesaire. Bu çerçevede de e, bu şeyler inceleniyor. Ee, dediğim gibi teknoloji ve e, şeyi ne denir e, insan gücünü bu şekilde biraz daha karma e, bir şekilde kullanıyoruz e, ve bunun sonuçlarında da aslında e, bu üç aylık Az önce bahsettiğim üç aylık raporlara baktığımızda da ciddi bir e, şey olduğunu görüyoruz gelişme olduğunu yani özellikle orada şey e, bizim dikkat ettiğimiz konu bir e, ihlal, e, topluluk standartlarını ihlal eden bir içeriğin daha kimse görmeden hangi oranda kaldırıldığı ile ilgili. Bu hani e, bir metrik olarak düşündüğümüz zaman daha çok bu metrik üzerinden çalışıyoruz. Ve bu metriğin nefret söylemi gibi aslında çok kontekste bağlı olan e, bir alanda bile çok geliştiğini görüyoruz. Mesela ilk biz 2017 yılında bu e, şeyi, bu metrik üzerinden bir değerlendirme yapmaya başlamıştık. O dönem Sanıyorum yüzde 25'in altındaydı. Yani kimse görmeden o içeriklerin kaldırılması ile ilgili oran şu anda yani Facebook'da yüzde 95'in üzerinde, Instagram'da da sanıyorum yüzde yine 95'lere yakın bir oranda mesela nefret söylemini kimse görmeden yayından kaldırabiliyoruz. Tabi çok ciddi bir aslında gelişme ve teknolojinin de e, ne kadar e, şey yaptığını neredir e, süreç sürece ben başka bir şey kattığını ııı gösteriyor. Şimdi burası biraz moderasyon yani içerik ııı işte edilmesiyle ilgili kısım. Bunun dışında ne yapıyoruz diye baktığımızda şimdi az önce hani Erkan da biraz bahsetti. Yani konu maalesef sadece biz bir kurallar yazdık ve işte o kurallar çerçevesinde bu içerikleri yayından kaldırdık da bitmiyor. Konu sadece Facebook'la işte Instagram'la da bitmiyor aslında hani ama bizim tarafta da konu sadece işte o tarafla bitmiyor onun dışında kullanıcıların farkındalığı çok önemli. Yani bu hani gerçekten çok önemli bir konu. Yani kullanıcının kendi kendini ona sağlanan araçlar çerçevesinde nasıl koruyabildiği, özellikle gizliliğini nasıl koruyabildiği, hesabının güvenliğini nasıl koruyabildiği çok önemli. Orada da tabii ki bizim onları, onu yapabilecekleri kolay araçları sağlıyor olmamız gerekiyor. O anlamda çok çalışmalar yapıyoruz. İşte onlara biraz daha kolay bir şekilde bu tarz araçlara ulaşmalarını, daha böyle az hareketle bu şeyleri, önlemleri alabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında şikayet prosedürü hala çok önemli. Şikayet prosedürü nasıl daha kolay hale getirebilir farklı dillerde? Nasıl insanlara daha açık bir şekilde... Mesela eskiden şey yoktu, ne bileyim ben Ben biraz böyle... Pratikte ne oluyor merak ettiğim için her gün içerik testleri bir şikayet etmeye çalışıyorum. Mesela eskiden işte hangi, mesela diyelim nefes söyleminden bir şey şikayet etmeye çalışıyorum. Hiçbir şey demiyordu. Direkt hani sizi böyle yönlendiriyordu. Fakat artık mesela burada nefret söylemi bizim politikamızın ne olduğunu gösteriyor kullanıcıya. İşte bak şu şu şu alanlarda diyor. Yani biraz daha kullanıcının bilinçli bir şekilde şikayet kısmını bile daha bilinçli bir şekilde yapabilmesi için. Ee, ona e, yardımcı olan araçlar geliştirmek çok önemli bizim için. Şey. Ya da geri dönüşler. Mesela eskiden e, mesela e, şey yoktu. Şikayet ettiğinizde o şikayetin geri dönüşünün ne olduğunu e, öğrenmekle ilgili araçlar yoktu. Ama e, epey uzun bir süredir e, bir destek kutusu e, diye bir aracımız var. Oradan görebiliyorsunuz mesela şikayetleriniz ne durumda diye. E, Sonra mesela şey e, getirildi, ne bileyim, bir şey şikayet ediyorsunuz, olumsuz geri dönüş alıyorsunuz. Ondan sonra tekrar onu yeniden bir değerlendirmeye gönderebiliyorsunuz. E, bununla ilgili çeşitli araçlar getirildi. E, gibi gibi, yani burada kullanıcının aslında biraz daha e, elindeki araçların geliştirilmesi, hem kendini koruyabilmesi tarafında, hem de bize e, ihlal olduğunu düşünebileceği içerikleri şikayet etmesi e, tarafında ee, bu yönde de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. O da çok önemli bizim için. Ee, en sonda da e, yaptığımız ortaklıklar kısmından çok kısaca bahsedeyim. Sorulara geçmeden önce. Bu da çok önemli. Yani şöyle anlatayım aslında. Şimdi biz tabii ki Facebook hani çok artık çok fazla çalışan olan bir sürü alanda farklı farklı uzmanın çalıştığı bir, e, bir şirket. Ne bileyim mesela bizim içerik politikaları ekibimizde. İşte eski savcılar da var, öğretmenler de var, insan hakları alanında çalışan insanlar var, diğer sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlerden. Ben mesela eskiden avukatlık yapıyordum filan. E, aslında e, sadece bizim ekipte de değil, bir sürü farklı ekipte bir arada çalışıyor e, bu konularda. Ama bu hiçbir zaman yetmiyor yani. Bir şekilde bizim e, dışarıdaki uzmanlarla da her zaman iletişim halinde oluyor olmamız gerekiyor. Bunu da sürecin farklı alanlarına katmaya çalışıyoruz. Mesela benim içinde bulunduğum ekip e, topluluk standartlarında herhangi bir değişiklik yapılacaksa o alanda çalışan uzman akademisyenlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçip onların görüşlerini almaya, o dışarıdaki uzmanlığı bir şekilde e, sürecin içine dahil edebilmeye, farklı sivil toplum kuruluşları bu konuda ne düşünüyorlar, özellikle bu Kurallarla ilgili değişikliklerden etkilenebilecek gruplar ne düşünüyorlar? Mesela nefret söylemi tarafında ne bileyim onun etkili, işte kadın dernekleri ya da ne bileyim farklı mesela farklı dinleri, farklı cinsel yönelimleri şey yapan... Hmm, İnsanların temsil e, e, eden dernekler e, neler düşünüyorlar. Bununla ilgili çeşitli e, şeyler yapıyoruz, iletişimler yapıyoruz. Onun dışında Türkiye özelinde, ya, keşke Ece olsaydı o daha güzel anlatırdı ama Türkiye özelinde de e, yaptığımız çeşitli projeler var. Mesela bir tanesi Habitat Derneği ile beraber uzun yıllardır yaptığımız Kontrol Bende diye bir e, projemiz var. Kontrol Bende kapsamında e, insanlara... Türkiye'nin bambaşka yerlerinden insanlara bu güvenlikle ilgili ne gibi önlemler alabilecekleriyle ilgili eğitimler veriyoruz. Herhalde bir dört sene olmuştur bu proje başlayalı diye düşünüyorum. Ee, ve çok fazla insana ulaşıldı Türkiye'nin farklı yerlerinden. Ee, bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Ee, yani son olarak şunu söyleyeyim bitirmeden. Ee, Erkan'ın dediği gibi yani bu gerçekten aslında... Bizim çok yoğun çalıştığımız ama bir yandan tabii ki her zaman eksiklerimiz olduğunu bildiğimiz bir alan. Bunun da bir şekilde e, o eksiğin kapatılması için e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, bu kadar diyeyim, burada bitireyim. Ben Milay Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Ertan Sakın'a çok teşekkür ediyorum moderatörlüğü için. Ee, ve katılımcılara da değerli sorularıyla zenginleştirdikleri için. Bir sonraki webinarımız Mayıs ayı sonuna doğru dijital güvenlik konusunda olacak. O webinarı Haziran da... Biraz sonra diyelim istersen. May Haziran Mayıs ayı mı? sonundayız da. Gülümcüm. Doğru söylüyorsun. Mayıs ya. bitti. Özür ben dilerim. Bitti <gülüyor> Özür diliyorum. Haziran ortası gibi diyelim o zaman. Yani Instagram hesabımızı takip ederseniz zaten Instagram ve Twitter'ı digitalşiddet.org web sitesini de takip edebilirsiniz. Dijital güvenlikle ilgili bir son bir webinarımız olacak ve projeyi kapatacağız. Çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılara. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.